Hepinize merhaba. Şigelloz hastalığına isminden de tahmin edebileceğiniz gibi şigella familyasından gelen bakteriler sebep olur. Bu bakteriler arasında en sık rastlananı şigella dizanteri ve E. coli bakterileridir. Bunlar değişik bakterilerin son derece havalı gibi görünen tıbbi isimleri. Bakterilerin ortak özelliği ise salgıladıkları ve Japon bilim insanı Kiyoshi Shiga tarafından keşfedilen Shiga toksinidir. Hastalık çoğunlukla insan dışkılarıyla pislenmiş su ve yiyecek yoluyla bulaşır ve bu yolla bulaştığında ilk olarak mideye gelir. Mide, son derece asetik bir ortam olmasına rağmen bu bakteriler çok dayanıklıdırlar ve midenin asitik ortamında bile yaşayabilirler. Buna ek olarak, 1 ile 10 bakteri enfeksiyona sebep olmak için yeterlidir ve son derece bulaşıcıdır. Mideyi açtıktan sonra ince bağırsağa ve sonra da kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsağın duvarındaki epitel hücreler, su eminiminden sorumludurlar. Şimdi bu epitel hücrelerden birini çiziyorum. Bakterinin hücre duvarında bulunan şiga toksini kalın bağırsağın epitel hücresine girer. İnsan vücudundaki ökaryot hücrelerin hepsinde ribozom adı verilen organeller vardır ve bu organeller protein sentezinden sorumludurlar. Şiga toksini ribozomların bunu yapmasını engeller. Ribozomların protein sentezi engellenince de epitel hücre yavaş yavaş ölmeye başlar. Su eminimini sağlayan epitel hücreler öldüğünde ne gibi belirtilerin ortaya çıkacağını düşünebiliyor musunuz? Öncelikle kalın bağırsak duvarında ülserler oluşmaya başlar. Kanlıysal, rektal kanama ve su emilimi olmamasından kaynaklanan kramplar gözlenebilir. Tenesmus, yani bağırsaklar, boş olmasına rağmen yeteri kadar dışkılayamama hissi de ortaya çıkabilir. Bu belirtiler bakteri henüz kana geçmemişken gözlemlenen belirtilerdir. Nadir de olsa bakteri kana geçtiğinde ise hasta ateşlenebilir ya da nöbet geçirebilir. Bunlar şigellozun ana belirtileridir ama bunlara ek olarak başka komplikasyonların ortaya çıkabildiği de gözlemlenmiştir. Bu komplikasyonlar genellikle böbreklerde ortaya çıkar. Şimdi bir böbreğin küçücük bir bölümüne zunlayacağım. Bu yapı böbreğin süzme fonksiyonundan sorumlu yapıdır. Bunlar da kan damarları. Kan buradan giriyor ve buradan çıkıyor. Burada gördüğünüz kılcal damar yumağına glomerül adı verilir ve glomerül Bowman kapsülü tarafından çevrelenmiştir. Kan damarlarının içeriği bu kılcal damarlar aracılığıyla ile Bowman kapsülüne filtrelenir ve glomerüler süzüntü elde edilir. Bu süzüntü, biraz daha işlem gördükten sonra idrara dönüşecektir. Bu kılcal damarlar, bazıları şigatoksin reseptörlerine sahip olabilen endotelyal hücrelerle kaplıdır. Şigatoksini buraya ulaşıp, bu hücrelere bağlandığında, bağışıklık sistemi bu hücrelere şigatoksini bulaştığını fark edip, hakkında çok fazla şey bilmediğimiz bir mekanizmayla pıhtı oluşmasını sağlar. Bu pıhtı kan akışını engelleyeceğinden böbreklerle alakalı başka belirtiler ortaya çıkmaya başlar bu seferde. Örneğin böbrek yetmezliği, idrarda azalma ya da kan gözlemlenebilir. Bu durum hemolitik üremik sendromu olarak adlandırılır. Bu bakterinin size bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek için doktora gidebilirsiniz. Eğer giderseniz, doktor, dışkı örneği isteyecektir. Dışkı örneği, laboratuvarda incelenip bakterinin bulaşıp bulaşmadığına karar verilecektir. Şigelloz tedavisi için kalın bağırsak su emilimi fonksiyonunu yitirdiğinden dolayı sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Belirtiler bir hafta içerisinde yok olduğu için genellikle ilaç tedavisi uygulanmaz. Ciddi vakalarda ise antibiyotik tedavisi sıkça uygulanır. Tabi unutmamalıyız ki antibiyotik mide bağırsak sistemimizdeki yiyecek ve su sindirimimize yardımcı olan iyi bakteriler üzerinde de etkili olduğundan kullanırken son derece dikkatli olmamız gereken bir ilaçtır. Ve yine bu hastalığı engellemenin en iyi yolu yediklerimizin ve içtiklerimizin temiz olduğundan emin olmaktır. Hoşçakalın.